x bölü 3, eksi x bölü 5, küçüktür 2. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu eksi sonsuz, bu da artı sonsuz, hatırlatalım. Bir denklem var, bir bilinmeyenli, yani tek x var. Birinci dereceden, yani x kare x küp falan yok. Bunu çözeceğiz. Şimdi iki tane paydası farklı rasyonel sayı var. Hangi konuda olursa olsun, iki tane paydası farklı rasyonel sayı gördüğümüzde genellikle eşitleriz paydaları. Eşitleyelim. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletelim. 5x bölü 15. Eksi 3x bölü 15. Eşittir. 2x bölü 15. Küçüktür 2. 15'i karşıya atalım. 2x küçüktür 30. Sadeleştirelim. x küçüktür 15. x'in 15'ten küçük olduğunu bulduk. Başka hiçbir şart yok. Dolayısıyla 15'ten başlayarak geriye doğru eksi sonsuza kadar... Olan kısım bizim çözüm kümemiz olacak. Nasıl şaşırtma yapardı? Şurada şöyle derdi. X pozitif bir tam sayı. O zaman X 15'ten küçük olacaktı. Sıfırdan büyük olacaktı. Farklı bir çözüm kümesi olacaktı. Peki başka ne olabilirdi? Bir de X payda da olabilirdi. Yani 3 bölü X olduğunda X sıfır değerini alamayacaktı. Çünkü tanımsız olacaktı. Bunu da bir şaşırtma olarak kullanabilirdi. Ama burada X payda olduğu için... Herhangi bir sorun yok. Cevabımız Ceyhan.